Arkadaşlar, arabamıza, Sprinter'ımıza, Mercedes, araba daha 47.000 kilometrede yeni çizik yok, bir şey yok, tüften geçtik, hiç problemsiz bir şekilde, evet bundan sonra da yapım aşamasına başlayacağız, bu yapım aşamasında YouTube kanalımızda komple A'dan neler aldık, neler yaptık, hangi aşamalardan geçtik hepsini koyacağım arkadaşlar, bilginiz olsun. Takipte kalın YouTube kanalımızda. Thank mm -hmm. you.